Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk videomu çekiyorum lütfen arkadaşlar koltuklarınız dik konuma ve belinizi yaslayarak beni dinleyin bugün benim ilk videom çok heyecanlıyım gerçekten çok heyecanlıyım ben bu YouTube videolarını çekmek için çok uğraştım ve eline sonunda bir kanal kurup para biriktirip kendime kanal açtım Zula oyna, Zula oyunlarını çok severim. Manicrew, Zula e, ya da bilim videoları, TikTok videoları gülmeme çalışınca her türlü video çekebilirim arkadaşlar. Bu sizin isteklerinize bağlı. Bu yorumlara yazdığınız şimdi alta inip bu yorumlara yazdığınızda size e, istediğiniz video yorumlara yazın, istediğiniz nasıl video çekeyim, nasıl olsun, nasıl kanalda nasıl güzel duracak, nasıl şey olacak yazabilirsiniz aşağıda yazıp bildirimleri abone olup bildirimleri açıp beğenmeyi unutmayın bugünlük bu kadar bir dakikalık bir video oldu çünkü ben ilk videom ve size soru sordum ne çekeyim diye bu video öyle ikinci videom daha güzel olacak mesela hepiniz seviyorum görüşürüz